Evet abi. <gülüyor> evet başlıyoruz. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene bir fake kesimle, sikim fake yanlar alınacak. Onu yapacağız. Daha ilk defa Aykut'un saçlarını kesiyorum, yeni bir müşterim. Aynen. Bakalım, benim bir kardeşimin saçlarını kesiyorum, o tavsiye etmiş. İlk defa keseceğim. İzmir Bakalım. İzmir'in farklı bir ilçesinden geldim. Bayağı, evet, bayağı uzak. bir de uzaktan da geldi. Neredeydin? Menemen miydin? Kemal Paşa abi. Kemal Paşa. Şimdi Kemal Paşa nerede? Bayraklı. Arada çok uzak. Baya bir uzak. Kemal Paşa'nın da mahallesi yani. yani. Baya bir uzakta uzak yerden geliyor. Böyle bir skin fat yapacağız yanları. Ayrıyeten görüyorsunuz zaten saçların buraları da kabarık. Bunları da incelteceğiz yiyerek. Ayrıyeten şimdi tıraşa başlamadan önce kanalıma abone olursanız, bildirim çanını açarsanız çok memnun olurum. Yorum yapmayı da unutmayın. Ha bu arada. Mustafa Altoklar Instagram'dan bana yazdın kardeşim, bu tıraşta üstleri de parmak arasıyla alacağım senin için, bunu da söylemiştim zaten sana, Instagram'dan yazmıştım. Senin için de çekiyorum videoyu, üstlere kadar biraz bekleyeceksin ama. Daha fazla uzatmadı isterseniz tıraşa başlayalım. Ay. Şunu şöyle bir Allah. alalım. Aykut'um. Evet abi. Yanları çok yukarı kadar çıkmayayım değil mi? Sen aynen abi burası iyi. Burası iyi evet. ama bak buralarını da yiyeceğim. Tabi tabi oralar zaten biraz kabarık duruyor. Oraların... Senin kafa yapından da kaynaklanıyor. Aynen abi oraları biraz yemen lazım. Sakalları ne yapacağız? Sakalları en son inceltiriz abi tıraşa göre. Yani sıfırdan böyle katlı Yok. mı gelecek? Aynen. Tamam çünkü ama ona göre çok, gireceğim çok buralar. Çok da kısa olmasın abi yine kendini belirlesin tamam. gözüksün. Saklar. tamam. İlk önce buralardan sıfırla başlıyoruz. Tamam, kaleme kaleme çıkarız abi. Aynen öyle. 2-3 günden beri de video çekmiyorum. Hadi bakalım. Tekrar başladık. Şöyle bir aldık. Sonra tekrar buradan bir şöyle alayım ben. Buradan böyle komple görün buraları. Burayı da böylece almış olduk. Tekrar şöyle alayım ki yanı kompe görün. Fasada böyle uzanmış da abi. Senin mi? En son geldiğinden beri daha tıraş olmadın değil mi sen? Yok abi. Daha yeni yani. Aynen. Tamam. Sakalları kıncatmış etmiştim abi. Evet şu an böyle komple bir sıfırla girdik. Buraları böyle bir aldık. Şimdi tekrar makineyi koyalım. Şöyle bir temizleyelim. Aykut'um çıktığım yer iyi değil mi görün? İyi abi. Tamam. Burayı böylece ayarlanmış olduklar. Alalım bakalımızı. Hatta ben şu şunu da şu tarafa doğru çekeyim de daha iyi. Tamam. Şimdi bu saçlar sıkıntılı olduğu için sıfırdan şimdi buralara girmeyeceğiz. İlk önce şu numarayı alın. Bununla buraya kadar buraları yemeniz lazım. Çünkü Saçlar hem dik çıkıyor Ayretten burası da Saçın kafa yapısı da burası da şey Çok geniş Şu bölüm Burayı inceltmemiz lazım ki Şey kalmasın böyle Yuvarlak gelmesin saç Kara çıkmamız lazım Bunu indirmiyoruz tarafa aldı. Gördüğünüz gibi. Şöyle geriye alayım ki tam doğru düzgün görün saçı. O taraf da tamam. Şimdi buralar, buradan ayıracağız değil mi seçi? Aynen abi. Tamam. Fark ediyorsanız makine biraz boğuldu. Bunu ne yapacaksınız böyle boğulduğu zaman? Bunu da göstereyim. Şöyle şöyle yaparsam ben gözükür müyüm burada? Gözükürüm gibi. Bakın mesela böyle bir şey olduğu zaman makine boğulduğunda şöyle Razor ürününden var. Spreyden. Bundan makineyi açın. Şöyle. Bunu görüyoruz değil mi? Böyle sıkın. Kısırmıyor şey Değişmez mi? Aynen, Ondan sonra bunu böyle yarıma doğru çekin. Ters de tutun aşağı doğru ki aksın şöyle. Ondan sonra da bir peçete yardımıyla bunu sildiğiniz zaman olay tamamlaşıyor. Burayı da böyle cehennetmiş olduk. Şimdi gelelim. Tekrar tıraşa devam. Şimdi buralara kadar çıktık. Bundan, bundan sonrasını pek fazla ellemeyeceğiz. Oraları makasla halledeceğiz çünkü. Şöyle alayım. Tamam. Ay. Şimdi ne yapacağız? Şu ince küçük var ya. Küçük sıfır. Bunu böyle takıp fazla yukarı çıkmadan Aykut'um hiç kafanı çevirme. Tamamdır abi. Çengeli aşağı indirin. Şuraya çok fazla çıkmadan böyle bir ince kat vereceksiniz. Görüyorsunuz zaten katı verdiğim yeri. Burayı da böyle ayarladık. Hop şöyle düzgün. düzgün. Tamam. Tamam. Şimdi buralar bitti. Tabi izler dolu mu herhalde? Çünkü daha neden? izleri daha hiçbir türlü kaybetmedik. Şimdi bir numarayı alıyoruz. Çengeli, çengeli bir numarayı takın, çengeli kapatın komple. Ondan sonra şöyle üç tık şuraya kadar çıksanız yeter. Şu bölümü görüyorsunuz, oradaki izleri kaybedeceğiz. kaldırarak yapıyoruz bu işlemi. Bakın oralar oldu. Buralar da tamam. Aha. Ben çok girdim. Şöyle. Tamam. Bence böyle iyi abi Sen gözüküyor Ne o? Böyle çok iyi diyorum makinede gözüküyor Evet Ama işte sürekli dönmemiz lazım Şimdi Buraları böyle hallettik o Doğal olarak ne oldu şimdi? Saçta izler oldu değil mi? Alttaki izler var Yani o alttaki izler nerede? Bu dipler komple iz zaten. Aykut hiç kafanı oynatma abi. Tamam. İlk önce şöyle bir fırça yardımıyla ilk önce bir saçtan atın. Zaten bunu kullanacaksınız sürekli. Şimdi. Evet arkadaşlar. Komple kapattık çengeli. Şöyle iki tık yapın. Şu kadarcık yeter. Açın bakalım. öyle hop kaldırarak Bunu böyle yaparak fark ediyorsunuz burada bir tane daha iz oluşturuyorum. Ama kaldırarak yapıyorum bunu sert girmiyorum sadece Gördüğünüz gibi şöyle mesela burası böyle yamuk bu yamuklu fazla takılmayın. Onu zaten hemen şöyle tek bir hareketle düzeltiliyor. burasını da böyle ayarladık. Şöyle yavaş yavaş. Ve şimdi asıl olaya geliyoruz. Bir üstüne çünkü kat çıktık ya. Çekin bunu yarıma. <gülüyor> Makineyi kaldırarak yukarı doğru Böyle olarak şurayı hallettik. Gördünüz mü? Olay bu kadar basit. Şimdi gelelim bu tarafa. Bakın nasıl geliyor saç böyle geliyor. Makineyi böyle değil şu şekilde tutarak Böyle yukarı doğru katlayıp çıkarak eziyoruz. Gördüğünüz gibi nasıl geliyor. Şurayı da şöyle ayarlayalım. Ve buradaki işlem yavaş yavaş bütüyor. Şöyle baktığınız zaman nasıl? Çok iyi geliyor değil mi? Şöyle de uzaktan. Tabi bazı yerlerde hala izler var, da onları kaybetmedim. Onları şimdi birlikte <gülüyor> hafif hafif kaybedeceğiz. Mesela en alttakiler, en altta diplerdeki izlere daha hiç girmedik onlara. Daha onları kaybetmedik. Biz şu an saça verdiğimiz katın izlerini kaybediyoruz. Şu an yaptığımız olay o. Şimdi, ondan sonra tekrar bu ince sıfır alıyoruz. Bunu takıp çünkü buradan böyle komple kat verdiğiniz zaman aralarda oluşan ufak böyle izler olur. Mesela şunlar gibi. Oraya da tekrar sert girmeden kaldırarak böyle alarak bunları buradan kaybedersiniz. Zaten ondan sonra da bunları tarakla da alacağımız için taraktan da kaybolacak zaten. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi bakın böyle. Şöyle bir model oldu. Bakın hop şurada bak bir hata var. Görüyor musunuz Bak şimdi nerede? Aha da şu noktada. Orayı şöyle yapıp siyahlığı yok etmeniz lazım. Bakın bakalım. Kayboldu değil mi? Evet olay tamam. Şöyle gördüğünüz gibi gösterebilirim bunu size. Tamam değil mi? Ay, ay, ay. Çok iyi. Aykut'um iyi mi? On numara abi. Şöyle bir düz dur bakalım. Evet. O taraftan biraz karanlık düşüyor gibi sanki abi. Bu taraftan karanlık düşüyor zaten. Maalesef ki biraz karanlık düşüyor. Evet. Şimdi gençler şimdi bu tarafları böyle ayarladık. Peki ne yapacağız? Ana izleri görmemiz lazım. Onun için pudra. Pudra ve fırça. En önemli şey. Böyle yaparak. Bak bunu ben de bilmiyordum abi hiç görmemiştim daha önce. Görmezsin tabi oğlum. Kimse yapmıyor ki. Çoğu da bilmiyor zaten. Evet böyle yaparak saçın neresinde, hangi, nasıl bir iz var, onları hepsi ortaya çıkar. Şöyle bir bakayım ben saça. Allah Allah helal olsun bana. <gülüyor> Vallahi hiç yani. Bu spor yapıyorsun abi. Vallahi yapıyorum. Vallahi gerçekten şu an oğlu değil mi ya? Yanılmışsın diye demiyorum abi ama gerçekten bu işi yapıyorsun abi. abi. Olmuşum ben. Aynen. Valla olmuşum. <gülüyor> Bakın ufak tefek izler var. Mesela şurada var. Bir tık böyle çekip yan girerek tarafları kullanarak Hop oradaki iskabül Aykut kafanı oynatma. Tamam. Düz dur. Evet. Tamam. Burayı böyle ayarlamış olduk. Bakalım şuralarda nerede var? Misal şurada çok incecik var. Burayı da böyle. Tamam. Böyle kontrol ede ede gideceksiniz. Kestikten sonra. Mesela nerede ne var? Heh. Şurada da var. Bu kesimler hatayı affetmez. Şöyle baktığınız zaman efsane bir saç görüyorsunuz değil mi? Bence de. Şimdi bizim olayımız bu kadar. Makineyle olan aşkımız buraya kadar. Artık makine olayı bitti. Artık ince Tabi şimdi Şimdi makasa başlayacağız. Ama ilk önce ben şu şunun boyunu bir indireyim. Demiş kamerayı da bir ayarlayalım. Açıl çocuğum. Ha. Evet. Şimdi şöyle bir ayarlama yapalım. Dur. Şu kamerayı kitle. Şurası kilitlensin. Hop. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Şöyle yap. Şurayı da böyle yapalım. Ha, sanki oldu. O abi yukarıdakini biraz daha sık istersen. Biraz gevşekli. Şunu gitmem. değil mi? Aynen. Dur onu sıktım da şurayı bir tık kaldırmam lazım. Dur evladım. Dur çocuğum. Şöyle. he Şimdi oldu işte. Bakalım. Hop şu şu <gülüyor> ayak arkadaş bu ayaklık çok dandik bir ayaklık durmuyor ya. Abi, Vallahi abi, kanser edecek beni ya. Dandik ayaklık 13 Pro Max'i <gülüyor> ya. Vallahi billahi ya. Evet şimdi gördünüz değil mi? Olay bitti. Elinize ince tarağı alıyorsunuz şu ince tarak bu saçı bu tip saçları kesinlikle ama kesinlikle yüzde bir milyon şekilde ben hatta şunu şöyle alayım siz şöyle görün ki benim açım kapanmasın kesinlikle ama kesinlikle saçı ıslatmıyorsunuz bak bu çocuğun saçları çünkü buraları hem saçları zayıf ince telli Ayriyetten sarışın. Bir de saçlar da patlıyor. E siz bu saçı ıslatarak keserseniz saç birbirine yapışacak zaten. E yapıştı mı bir anlamı kalmayacak. O esnada güzel olacak. Ama bu çocuk saçları kuruttu mu bir <gülüyor> tek. abi ilk defa geldim tıraşa. Sanki 40 yıldır sen beni tıraş ediyormuş gibi konuşuyorsun. Vallahi helal olsun. E gülüm işte bilmek ayrı bir şey. Aykut'um şöyle dur. Tamam. Bunu da böyle yaparken diplerden girin. Buralara bakın kısaltmamız lazım bizim. Gördünüz mü? Bak kayboldu. Hem mis kayboldu, hem de burası. Kuru kesmek mecburiyetinlesiniz bak. Açık ve net olarak söylüyorum bunu. Mecbursunuz yani bu kesmeyi bunu yaparken. Dipten girerek ufak tefek izler varsa onları kaybedersiniz. Yukarıla hafif katını verirsiniz. Ve olayı bırakırsınız. Aykut iyi mi abim şimdi? Olayım abi. Şu an çok iyi. Şöyle göstereyim. Bakın en dipten girin şuradan. Yavaş yavaş. Yukarı doğru gelirken Tara'ı belli bir yerden sonra şuna çevirin. Dik böyle dik çıkmayın orayı hallettik. Gelelim buraya. Burası da böyle. Burayı da böyle evet. gösterelim. Çok şey oldu. Şöyle alayım ki. Dur. Evet. izleme kilidi. Canım kilitlenir misin? Tamam. Hafif arkaya da böyle bir Fa soluluk verdik. Hani eskilerin deyimiyle tavuk kıçı derler ya. Öyle bir model yaptık bu arka tarafı. Düz getirmedim yani saçı. Evet bu taraflar böyle. şöyle çekeyim ki beni şey yapmasın o. mesela bu şu altlardan dedim gireceksiniz buralardan böyle hafiften girerek yukarı doğru katlandırarak çıkabilirsiniz mesela burada var bak hafifiz bu hep tarahan arasında çıkıverir bunları güzelce kaybetmeniz lazım Şimdi gelelim bu köşelere. Bu taraflar tamam mı? Gelelim bu köşeye. Buraları da böyle alıyoruz. Çok fazla yukarı çıkmadan böyle ince de toparlayarak gördüğünüz gibi bakın böyle bir saç oldu hatta bakın baba bak gözüme bir şey ilişti gördünüz mü Aha, şu noktada iz var bak Onuda ne yapıyoruz bunun arka tarafıyla şuradan minik minik girerek çok hafiften böyle alarak bak gördünüz mü kayboldu evet saçı şöyle gösterelim olay böyle Böyle bir şey oldu. İşte buraya geldiğin zaman patlıyor biraz. Şöyle yakınlaştırayım da göstereyim bari. Şöyle. Evet bak böyle. Böyle güzel gözüküyor değil mi? Böyle güzel oldu. Şimdi. Evet. Mustafa'cığım. Geldik senin konuna. Şimdi üstleri alacağız. Şunu ben biraz böyle kaldırayım. Şöyle. Mustafa Altoklar. Şöyle göstereyim ben. Şimdi gülüm sen dedin ki üstleri alırken abi yavaş al. Tamam mı? Yavaş alacağım. Şimdi makası nasıl tuttuğunu ne yaptığını bilmiyorum. Ben normal olarak tutacağım. Şu birinci alışı Kuru alacağım. ikincide ıslatacağım. Aykut üstlerden ne kadar alacağız? Abi onu sen kendin ayarlı. Hemen sana bırakıyorum. O... Tamam. Uzun da olmasın. Kısa da olmasın. İkisinin aynı. ortasında aynen, yani. Aynen. Tamam. Yana doğru fön çekeceğim işte abi. Tamam. Mustafa. Şimdi güzelce izle abi. Saçı aldın. Bu saçın en önü. Ben kendi tekniğimle kesmeyeceğim birinciyi. de kendi tekniğimle keseceğim. Şimdi aldın. Bir. İki. Üç. 4. Dört. 6 Tekrar devam Ortadan saçı aldık Şimdi bir köşeden geliyoruz 1 2 3 4 5 6 6 adımda geriye kadar gelebilirsin. Sen bakma ben. Sen öğren diye yavaş yapıyorum. İkinciyi biraz daha hızlı yapacağım. O benim tekniğimle olacak. 1 Ben bu kesime alışamıyorum mesela. Şu an böyle tutuyorum bana yamuk geliyor makas. Düz gelmiyor. Ama senin öğrenmen için sana böyle bir şey yapıyorum. Her yerin kıl oldu değil mi oğlum? Yok önemli değil abi. Yemin ediyorum var ya makas bana şu an yamuk geliyor. Aslında yamuk değil de klasik böyle kesim olduğu için bunu bir türlü yapamıyorum sen basit mi kolay mı yapamıyorsun abi Ha, He. <gülüyor> normal her berber bunu keser ya Aynen. ben bunu yapamıyorum işte yoksa çık bütün berberler böyle kesiyor ama asıl ikincisi işte kesilmesi gereken tabi onu yapacağım az sonra daha yapmadım Mustafa, gördüğün gibi. Heh. Şimdi ne oldu? Geliyoruz benim tekniğime. Aykut, daha kısaltıyorum. Kısa kısaltalım. Önlerden mi, arkalardan mı? Evet. Bu kullandığın ne abi? Kokusu çok güzelmiş. Bu şey, açıcı. Hani saç, uzun saçlar falan oluyor ya saçı açmak için kullanılıyor ya. Yani. Ben bunu normal su sanmıştım abi. Yok normal, normal su değil içindeki. Çok güzel kokuyor değil mi? Evet hafif güzel kokusu var. Evet. Mustafa'cığım. Şimdi benim tekniğime geliyoruz. İşte şimdi benim tekniğim. Başlıyor. Aldın gürüm saçı. Bunu yapmak için biraz çalışman lazım aldın makas birinciyi yavaş yaptım bak ikinciyi hızlı yapıyorum bak makasla el işaret el el Aha, konuşamadım be. Elin simetriği aynı oluyor. Farkındaysan. Böyle yaptığın zaman saçta hiçbir türlü kaçırma olmaz. Ve saç dümdüz gider. Şu kesimde. Sence hangi saykut? Sence de bu abi. Bak saç aldın, parmak arası çekiyorsun. Bak çıkıyor gördün mü? Bak bu benim az önceki düz makasla böyle aldım. Ama bir de bu.